Selam. Sizlere WindorWin'in kendi argesinde geliştirdiği kaynak kaskını tanıtmak istiyorum. Smart bir kask, akıllı bir kask. Kendi üzerinde bir fana sahip. Bu fan sayesinde hem içeride kaskı taktığımızda nefesimizden dolayı, sıcak ve soğuk havada da nefesimizden dolayı oluşabilecek buhar nemi emerek bu ön taraftaki e, kaskın içindeki delikler var, tam fanın arkasında. Fanın da emişiyle beraber oradaki buharı da emerek dışarıya atıyor. O fanın aynı zamanda bir e, artısı daha var. E, kaynak yaparken e, kaynağın dumanlarının kaskımıza ya da kaynak yapan kişiye doğru gelmesini engelliyor. Dolayısıyla e, böyle bir faydalı bir ürün. E, artı olarak kaskımızın üzerinde bir çalışma e, lambası tasarladır. Bu manuel hareketli, çalışacağımız, kaynak yapacağımız yere doğru ayarlayıp kas kaynak yapacağımız yere doğru ayarlayıp e, kaynağımızı yapabiliyoruz. Piyasada bildiğiniz üzere e, kararan e, camlar var. Yani e, ışıkla, e, elektrotun değmesiyle, elektrotun ışınlarıyla e, kararan camlar var. E, bunlar e, pilli oluyor genelde. Hem e, maliyet açısından varlıyor. E, Pahalı. Hem de kullanım ömürleri fazla uzun değil. Ee, Bizde e, normal e, siyah kara kararmış camdan e, camın üzerine e, bu e, çalışma led lambamız sayesinde e, kaynağımızı e, çok rahat bir şekilde elektrotumuzu gö göreceğimiz için e, kafamızdayken kaskın e, siyah cam kısmını kaldırmamız gerekmeden e, elektrotu ilk değdireceğimiz noktaya değdirebiliyoruz. E, artı e, kaynak e, maskemizin, e, kaskımızın şöyle bir özelliği var, şarjlı olduğundan dolayı e, biz e, devalt şarjı tercih ettik kaynak e, e, kaskımızda. E, çatılarda e, elektriğin, elektrikle gezinemeyeceğimiz yerlerde de e, kask ile kaynak yapmamızı sağlayacaktır. E, elektrikler kesilse de e, bunu sağlayacaktır. E, dolayısıyla e, kendi üzerinde e, pilli olduğundan dolayı böyle bir artısı var. Daha önce böyle bir ürün yoktu piyasada. E, ben şöyle e, kullan, e, tanıtım e, broşürümüz var. Özelliklerini çektiriyorum şu anda. Evet. E, şimdi e, ben kaskımı kafama takacağım ve e, kaynak elektrotunun nasıl gözüktüğünü, ışıkları söndürerek göstereceğim ee, Ben şöyle alayım bunu siz lambayı ben kapatın dediğimde lambayı kapatın Taskımızı kafama takıyorum Şöyle gördüğünüz gibi Çalışma lambasını Çevirdim Şu şekilde Çalışma lambasını çevirdim Şu şekilde size Gösteriyorum şu anda Bakınız Elektrot çok rahat gözüküyor Kaynak maskemizi kaldırmadan elektrotumuzu değdireceğimiz noktalar gözüküyor. Bu ürünün kaynakçılar için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Windor win olarak piyasaya sunduk. Teşekkür ederim.